Matrislerde çarpma işlemiyle geleneksel ya da skaler çarpma işlemi arasında benzetmeler yapıyorduk, ilişkiler, köprüler kurmaya çalışıyorduk. Bunlardan bir tanesinde, geleneksel çarpma işleminde herhangi bir sayıyı 1 ile çarptığımızda, sayının kendisini elde ettiğimiz için, 1'e birim eleman ya da etkisiz eleman demiştik. Ve bu özellikten yola çıkarak birim matrisler hakkında düşünmeye başlamıştık. Belki öyle matrisler var ki, hangi matrisle çarpılırsa çarpılsınlar, sonuç her zaman diğer matrise, yani çarpılan matrise eşit olacak. Bunu diğer şekilde de yapabileceğinizi tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir matrisi birim matrisle çarparsak, yine kendisine eşit olacak. Herhangi bir matrisi birim matrisle çarparsanız, o matrisin aynısını elde edersiniz. Eğer buradaki A matrisi bir kare matrisse, bu iki birim matris birbirinin aynısıdır. Ama A matrisi bir kare matris değilse, o zaman buradaki birim matrisler boyutları itibarıyla farklı birim matrislerdir. Evet, bunu anladığımıza göre geleneksel çarpma işlemiyle matris çarpımı arasında başka benzerlikleri olup olmadığına bakalım. Geleneksel çarpma işleminde özel kabul edilen bir başka sayı daha var ve bu sayı da sıfır. Sıfıra hangi sayıyla çarparsanız çarpın, sonuç sıfır olur. Sıfır çarpı a da, a çarpı sıfır da sıfıra eşittir. Matris çarpımı söz konusu olduğunda ise öyle bir matris bulmalıyız ki hangi matrisle çarpılırsa çarpılsın, sonuç sıfır matrisi olsun. Peki bu matrise ne denir? Sıfır matrisi. Herhangi bir matrisi alalım, diyelim ki A matrisi. Ve bu A matrisini sıfır matrisiyle çarpalım. Ve sonuç bir sıfır matrisi olsun. Sıfır matrisiyle çarpılan matrisin boyutlarına bağlı olarak bu iki sıfır matrisin boyutları aynı olmayabilir. Ama tabii bir sıfır matrisinin nasıl göründüğünü neye benzediğini tahmin edebilirsiniz. Diyelim ki A matrisi 1, 2, 3, 4 olsun. Bu matriste çarptığımızda sıfır matrisi elde edebilmemiz için çarpanlardan diğeri nasıl olmalıdır? Bir sürü sıfırdan oluşmalıdır. Bu iki matrisi çarparsanız bu iki matrisi çarpmak için bu satırla bu sütunu çarparsınız. Ve buradan 0 çarpı 1 artı 0 çarpı 3 gelir ve böyle devam edip 0, 0, 0 ve 0 elde edersiniz. Başka bir matris düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de sıfır matrisi. İki matrisi çarpabilmek için ilk matrisin sütun sayısının, ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerekir. Yani sıfır matrisinin sütun sayısının 2 olması lazım. 3 satırı, 2 sütunu olan bir sıfır matrisi. Ve 3 satırı ve 2 sütunu olan bir sıfır matrisi bu şekilde gösterilir. 0 0 0 0 0 0 Evet şimdi videoyu durdurun ve bu çarpma işlemini kendi başınıza bir deneyin. Boyutlarını yazacak olursak bu 3'e 2 bir matris bu da 2'ye 3. Bu ikisi birbirine eşit olduğu için çarpma işlemini yapabiliriz. İlk matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit. Bildiğimiz başka bir şey daha var. Çarpım matrisi 3'e 3 bir matris olacak. İşte 3'e 3 olan matris. İsterseniz şimdi bu işlemi yapıp tüm bu elemanların 0 olacağını kanıtlayabilirsiniz. Her satırı her sütunla çarpıp bir elemanı bulurken ve bir matris sadece 0'dan oluştuğu için çarpım matrisi de 0'a eşit olur. Ama bu örnekte esas görmenizi istediğim şey şu. Herhangi bir sıfır matrisine bir başka matrisle çarptığınızda farklı boyutları olan bir sıfır matrisi elde edebilirsiniz.